Doğamıza hoş geldiniz. Sıfır atık ile biriktirmeyi konuşalım. Doğadaki canlıları biriktirmeliyiz çünkü kelebek etkisiyle aslında doğanın insanla bir oluşunu açıklayabiliriz. Ne kadar çok canlı, o kadar eylem ve hepsi birbirini etkiler. Öbür canlıları bizden etkilenmekten kurtarabiliriz. En azından yararlanacaksak da canlılarımızı sonraya saklayabiliriz. Biliyorsunuz, doğa varsa biz de varız. Daha uzun yaşamak için öbür canlıları korumalı, en azından onlara uyum sağlamalı, onları biriktirmeliyiz. Geri dönüşüm çalışanlarının da deneyimlerine göre parçaladıkları varlıklar cansız varlıklardır. Sonucunda üreyen yani çoğalan bir kaynağa dokunmadıkları için çoğalan kaynak da çoğalmaktadır. Yani canlı biriktiriyoruz. Geri dönüşüm yoluyla hangi canlıları, besinleri ve geriye kalan yaşam kaynaklarını biriktirdiğimizi sayalım. Kağıdı dönüştürerek birçok ağaç türünü, insanların odun kesecekleri gücü ve benzeri kas güçlerini, ağaçlar meyve ağacı ise o ağaçtan yetişecek meyveleri, mürekkepleri ve mürekkep balıklarını, selülozu, selüloz üreten canlıları, suyu, makine gücünü metali dönüştürerek birçok metal türü akrili, petrol, çünkü plastik, astır, makine gücü, insan gücü ve madenli toprakları biriktirebiliriz. Daha kağıtla metalden örnek vererek maddi bir sürü şey biriktirdiğimizi öğrendik. Kim bilir, öbür atıkları da geri dönüştürürsek kaç tane şey biriktireceğizdir. Ve evet, Artık dünyada duyabileceğiniz bir sürü yabancı adlı maddeyi neredeyse her yerde kullanıyoruz. Daha öğrenecek çok şeyimiz var. Geri dönüşüm de bunlardan biri. İşte sıfır atık kampanyası da bu bilgiler için vardır. Sıfır size abartılı gelebilir. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bunu başarabiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu konuda 3 yıllık deneyimi bizim de bizi sıfır atıklı bir geleceğe götürecektir. Geri dönüşüm. Birikimin bir parçasıdır, olmalıdır.